Okumuzda telif haklarına ilişkin sözleşmeler sıkı bir şekilde şekil şartlarına tabidir. Yasada öngörülen şekli şartlara uygun olmayan sözleşmeler mahkemelerce geçersiz kabul edilmektedir. Salt bu gerekçeyle pek çok dava yayın evleri aleyhine sonuçlanmaktadır. Ülkemizde bugünlerde kitabın elektronik ticareti yapılmaya başlanmıştır. Her geçen gün yayın evlerinin önüne dijital platform sahiplerince yeni telif sözleşmeleri konulmaktadır. Orta ve uzun vadede dijital haklar, fiziki kitap satışıyla yarışır hale gelebilir. Bu nedenle de fiziki hakları devralan, fakat dijital haklara sahip olmayan yayın rekabet edemez hale gelebilir. Hiç kimse sahibi olmadığı bir hak üzerinde tasarrufta bulunamaz. Dolayısıyla bir yayın evi, sahibi olmadığı bir telif hakkının ticaretini yapamaz. Eski tarihli telif sözleşmelerinde, dijital hakların devrine ilişkin hükümler bulunmuyordu. Çünkü önceki tarihlerden, Tarihlerde dijital haklar yasada düzenlenmemişti. Bu kapsamda olmak üzere dijital haklar süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut bir şekilde devre konu edilmelidir. Aksi halde yayın evleri, kendisine ait olmayan, dijital, hakları, Google, TTNET ve Edefix gibi firmalara devredemez ya da satış izni veremez. Merhaba arkadaşlar, eden kapanabilir. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kapan neden kapanabilir? Hadi Yusuf. Nereye Yusuf? Merhaba arkadaşlar kapanabilir. Ben şöyle çektik yazıda power bank'te bunu çekeceğim Öyle daha rahat oluyor. Sarz olurken de çekebiliyorsun.